Teknoloji Okudan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Ben Özgür Çetin. Şikayetim var. Yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümdeki konuğumuz kim? Türksel. Türksel. Evet Türksel. daha önce hatırlayacağınız üzere Vodafone'u konuk etmiştik. Dediniz ki diğer operatörleri de konuk edin. Şimdi Türksel'i ettik. Önümüzdeki günlerde e, Türk Telekom'unda edeceğiz. Bunun da bilgisini şimdiden vermiş olalım. Ve lafı daha fazla uzatmadan sorularımıza geçelim. Şunu söyleyeceğim öncelikle arkadaşlar. Pek çok soru geldi. Yani belki 200'e yakın, 300'e yakın soru geldi. Fakat web yorumlardan birazını aldık. Bir Çünkü abi. hepsini burada okumak mümkün değil. Açıklama sizinle. kısmında ee, soruların evet. o göreceğiniz ve şikayetleri görebileceğiniz haberin linkinde ve vereceğiz. Oraya tıklayarak da kalın. görebilirsiniz. Ama bu bütün gönderilen soruları biz iletiyoruz. Onda size bilgisini verelim. Şimdi lafı uzatmadan sorularımıza geçelim. geçelim. Aslında pek çok soru böyle bir ortak parantez etrafında şekillenmiş durumda. Zaten birazdan soruları okurken bunları yorumunu yapacağız Benim arkadaşlar. Gördüğün tarifelerden çok şikayet. Tarifeler var. ve Eski abonelerle yeni aboneler arasındaki evet. ayrımcılık. Evet. Diyor ki mesela ben eski aboneyim, sana bir şey yok diyor bana. Sen yeni abonesin, gel diyor Türkcell'in yarı hissesine <gülüyor> yeter ki gel. Ama bu işte orada orada bütün operatörlere şikayet eden kesimden genelde onlar şikayet edeceğim. Ama Türkcell'de bu çok makas açık. Atıyorum <gülüyor> Türk Telekom der ki sallıyorum bana 35 lira sana 30. Ama Türkcell öyle bir yapıyor ki yarı yarıya yarı neredeyse yani. Hmm. Ha bu bir fark var. Şimdi göreceğiz bakalım. Necmettin demiş ki fatural tarife fatura tarifeye birçok uygun tarife varken kullandığın tarifeden sadece geçiş için tek tarife sunmaları 20 yıldan fazladır Türksel kullanıcısı olarak uygun tarifesi olmamasından şikayetçi hemen. Tam olarak bunu demişti işte yani. Diyor ki geçiş için sana diyor milyonlarca tarife sunuyorlar. Biri geçecekken ama sen mesela taahhüdün bitti diyelim. Sana yeni bir şey sunuyor. Tek bir seçen işte atıyorum 200 lira bu var. Geçmek istiyorsan geç geçmek istemiyorsan mevcut tarifen sağlıyorum 170 lira olacak. Evet o He. kötü olmuş. Ali Hak demiş ki internet çabuk bitiyor ve çekim az. Evet bak ben bir ara Turkcell kullandım gerçekten. 8 GB mı 4 GB ne bir paketim vardı tam hatırlamıyorum. Bitiyordu ya aynı 15 olmadı. Yarı dönemde bitiyordu sonra Vodafone'a geçtim bitmedi. Artıyordu bile yani. Acaba Hala. bu nedenle oluyor yani telefon çekmiyor olup internet mi bitmiyor? Bunun yani gigabyte daha az? <gülüyor> bu ne yapıyor? Gigabyte'ları bu anlamadım yani ilginç. Abdülkadir demiş ki, çekim kalitesi için Vodafone'dan Turkcell'e geçtim. Ancak beklediğim performansı aldığım söylenemez. Çoğunlukla Vodafone'dan daha kötü çekim kalitesi aldım. Açıkçası biraz pişman oldum. Bu biraz... Bir Lokasyonla ilgili o. Evet görüşüyor. onu hep söylüyoruz arkadaşlar bulunduğunuz bölgede hani mesela benim evde Turkcell çekmiyor ama. Benim evde mesela Vodafone kullanıyorum şu anda. Çekmiyor. Turkcell evet. asansörde bile çekiyor. Evet. Böyle benim evde Turkcell çekmiyor. Bu Turkcell kötü oldu anlamına gelmiyor. Lokasyona göre değişiyor olabilir. Mesela Vodafone bir odadan çekiyor. Türk Telekom hiçbir odadan çekmiyor. <gülüyor> Gibi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi. E, Mustafa demiş ki Vodafone'dan şirket olarak geçtik. Vodafone. Kapsama alanından şikayetlerimiz vardı. Gördük ki Turkcell daha kötü. Ofiste otururken bile hat düşüyor. Şeyler arası uzun konuşabilmek mümkün değil. Allah Allah demiş. Yemek gibi bir şikayet ya. mi var arası? Bilemiyorum ama Selim kalitesi mi düştü acaba diyelim. Frat demiş ki öncelikle merhaba. Çok çeksin ve hızlı gelsin diye <gülüyor> geçtik Türksel'e. Ailece akşamları internet yavaşlıyor, yazlıkta hiç çekmiyor. Evin çatısında çekiyor ve biraz da pahalı. Aynı fiyata diğer operatörlerde daha fazla internet var. O da aynı çekiyor. Sözleşmemiz bitince ailece çıkmayı düşünüyor. Saygılarımla. Yani bu gerçekten biraz insan hani kazıklanmış hissiyatına kaptırıyor. Çünkü atıyorum sen şimdi Türk Telekom kullanıyorsun daha ucuz. Ben Türkcell kullanıyorum benim pişe çekiyor seninki çekiyor. Yani ben daha fazla para. İşte oraya, orada ben hep onu söylüyorum mesela sabit bir yerde kullanıyorsanız eğer sabit bir yerde hangi operatör çekiyorsa onu alacaksın hani az çekiyor çok çekiyor diye ona bakmayacaksın hani bakmayacaksın. Mesela yani ben onu test edemiyorum. Mesela Türkcell nedir hani bir genel algı var. Türkcell evet, her yerde iyi. çeker. Şimdi alıyorsun mesela atıyorum yaza giderken ya yani tüpsel alayım diye orada çeksin diyorsun. Bir de zaten taht sütsüz vermiyorlar artık. Taht sütsüz hissediyorlar 3 kat fiyat çekiyor sana. Alıyor. Tamam tabii bir ay deneme imkanı da yok. Bir gidiyorsun. Ha hiç çekmiyor. Çek Hadi ne yapacaksın? Evet. Yani yapacak hiçbir şey kalmıyor. Bu arada konu ile ilgili değil mesela bu taahhüt olayı çok saçma geliyor. Hani 2020 yılında... Ama bu sadece Türkiye'ye özel bir şey değil ki biliyorsun yabancı ülkelerde de var yani. Ama yani o aralarında o kadar fark olması da bana anlamsız geliyor ki. Öbür Ama yabancı ülkelerde şöyle bir şey var. Mesela telefon alıyorsun. Onlarda sim kart kilidi geliyor telefonlar biliyorsun zaten. Ama telefon aşırı uyguna geliyor. Yani evet. neredeyse tarifin yanında bedava geliyor. Bizde tarifenin üzerine direkt ekliyorlar yani. Tabii. O kadar saçma ki atıyorum 200 liralık fotoğraf. Telefon da koyuyor üzerine. Telefonda 300-300 sonuçlar 500 lira oluyor fatura mesela. Ama saçma yani o sistemi Türkiye'ye getirirken ya nasıl bu kadar değiştirdiler, o, nasıl bu kadar evrimleştirdiler? O vergiden dolayı bizde pahalı çünkü telefon falan filan. Neyse Oktay ne demiş? Uzun Geçen düşünmüş. sene 3 ayda Türkcell'e geçtim. Ama geç, geçeceğime pişman oldum. Ankara Etlik'te oturuyorum. İnternet evimde sorun oldu. Şikâyet formu açtırdım. İnceleme yapmışlar. Bu bölge az çekiyormuş. Sonra annemin oturduğu... Bağcı Cadde'de yine internet sorun oldu. Yine görüşme yaptım. Bu sefer bana başka bir telefonla denememi tavsiye ettiler. Türk Telekom'dan geçmiştim. Onda sorun yoktu. Cayma bedeli yüzünden bir sene katlandım. Cebeci Tıp Fakültesi'nde giriş kattaki Vezne Post. Türksel bağlantılıydı. Vize çekmek için post makinesini alıp giriş kapısına gittik. Bulunduğu yerde bağlanmıyordu. Bir sene geçti. Bir daha Türksel mi çok zor. İşte, yani şimdi lokasyon diyeceğiz ya. Adam 5 tane yer sayıyor. Evet, Hiçbirini hiç evet. de çekmiyor yani. Evet. tam bir yerde çekmez eyvallah dersin. Hiçbir yerde de çekmemesi evet. biraz absürt Sıkıntı olmuş. Sıkıntı var öyle diyorsun. demek ki. Türksel bilmiyorum ya. Enteresan. Can demiş ki şikayetimi belirtmek istiyorum. 21.04.2021 tarihinde arıza talebi oluşturdum. Bugüne 29 oldu. 48 saat çözüm. Garantisi veren firmak müşterisini tam 1 hafta 2 gün mağdur etti. fatura kesildiğinde bir gün geçkince telefonlarım susmazken sorunumuz olduğunda karşılığını böyle alıyoruz. Şükrüman. Komşuları sorunu gerçekten önemli. Bu sıkıntı sorun. evet. Ya yani Turkcell. Yani lazım evet. Yani söz veriyormuşum 48 saat çözüm garantisi. Bir hafta iki gün hala vay la ilem. Ama bu sadece Turkcell'de de değil. değil diğer firmalar. Değil. Ama bak Türk Telekom'un orada hakkını yemeyeceğim. İnternet arızasını güzel çözüyorlar. Hmm. Bir kere sen ne kullanıyorsun evde abi? Şifonlarım var ben ha, <gülüyor> Mesela ben Türk Telekom kullanıyordum. Geçenlerde internetim kesilmiş. Gece saat 2 mü üç Aradım, bayağı bir bekledim müşteri serviseyi şimdi kim bu saatte bu kadar arıyor lan neyse aradım mesela kadın şeyi aldı Arzu Tayyip'i dediler ki işte modeminizi açık bırakın uzaktan ışın sağlanacak. Biz bakacağız. Biz bakacağız eğer yapamazlarsa yarın gelecekler dediler. Gerçekten de gece yapmışlar sabah arıyorlar hani hala problem var mı değilse işte gün içinde uğrayacak ekiplerimiz falan diye. O açıdan iyiler yani. Müşteva Güneş demiş ki merhaba eski Eski aboneler çantada keklik istedikleri zaman vefaatleri doğrultusunda paket değiştiriyorlar. Bir de gelen faturalar daha söz gibi durmadan kıvırıyor. <gülüyor> Yeni müşteri için bir sürü kampanya yapıp parasını eski müşterilerden tahsil ediyorlar. Sanki mecburmuşuz gibi hep biraz daha fazla ücreti olan pakete geçmemizi zorluyorlar. Yani anlayacağız işin başında açlık görmemiş adamlar varsa hayır çıkmaz. Tok açın halinden anlamazmış. Hele bir de aramayı gör. Ona bas, buna bas, az, az bekle müzik, müzik vesaire, <gülüyor> yani, <gülüyor> aralarımıza pişmansız. Ne edesinde sata yani. geliyor bunlara diyor. Evet Asen'in e, videonun başında aslında söylediği şey mi Osman? Ya şimdi şöyle bir durum söz konusu. Ee, genel olarak baktığımızda arkadaşlar dedik ki diğer operatörler de hani eski operatörlerine o kadar kıyak geçmiyorlar ama Türksel makası çok, çok fazla bir Anladım. orantısı yani yok adamda. Var olan müşteriye o kadar evet. kıyak vermiyor ama yeni gelene. Yani. neredeyse ya ama yeni gelene yardım ediyor. Evet. Millet de ne yapıyor ben size bunu? Söyleyeyim, bir günlüğüne çıkıyor bakın bir günlüğüne geçiriyor hattını, Vodafone'a açıldıktan sonra tek şarjlandım. TÜRKSEL'e geçiyor, indirimin tarifi alıyor. Bizim milletimiz, hey hey hey, hey dans kimle dans ediyorsun he? Bir de burada değinmek istediğim nokta faturalar durmadan körüyor diyor ya, özellikle bu yaşı yüksek olan benim annemle babama da çok yapıyorlar oradan biliyorum. İkisinde TÜRKSEL var. Ekrana birden bir yazı geliyor. Evet az önce tamam. bana geldi kapattım. Birden bir yazı geliyor. Eskiden bu yoktu. Ücretsiz mesajı yolluyorlar artık. Tamam dediğiniz anda sizi bir servis aboneliğine alıyorlar. Benim hele annemi Cepte Gol diye bir şey 5 kere almışlar ya. Yani. 5 kere aynı abonelik parası kesiliyor. O çok ayıp bir şey. Ben de onu. Direkt yani, yapıyor bunu bu arada. Diğerlerinde görmedim ben. Vodafone var mı şey. Biliyor, Vodafone'da mı mesela? Yok Vodafone'da yani böyle abuk şeyler yok. En fazla onda işte tarifeni yükseltelim diye geliyor bana. Evet, dese bile evet. De hani arıyorlar sonra da beni. Evet. Yani, Aynen öyle bir konfirmasyon mı? olması lazım. Yani, evet. Yani, tamam tamam, tamam. diyor. Cepte gol mübilinli abuk subuk bir servis. Bir baktım 5 tane parası çekiyorlar bir de Diyor ki orada ya diyor benim tarifim işte 60 lira mı neydi ya? Yani kendi futbolara geldi. Futbolla ilgileniyordur ben. O zaman. Benim, Allah Allah. Annem. Bir de mesajlar gelip diyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam işte. Dakika 84 bilmiyom ki bol yaptım. Ne annem annem boş oynuyor <gülüyor> ne alıyorsun lan? Şeye bir baktım servislerime 5 tane şey abonelik iptal et, iptal et, iptal et hepsini iptal ettim. İşte o çakallıklarla iş yapmak Ya bu şey. de var ama babama da aynısını yaptılar, anneme de aynısını yaptılar. Yani bilmiyorum bu çok kötü bir şey. Muhtemelen pek çok kişi de aynı yapıyorlar arkadaşlar bunların bir uygulaması var ya onu uygulama indirin. Orada servislerim ek, paketlerim bilmem nelerim falan var oraya girin bakın. Yani haberiniz olmadan siz pek çok şeye abone etmiş olabilirler. Sonra dersiniz ya bu hava durumu mesajı bana Bunu ne iyi, iyi ne kadar iyi bir operatör. Hava durumu mesajı da <gülüyor> i̇şte. Son şikayetimizi Mihriban'dan aldık. Biz şöyle söyleyeyim 50 TL anlaştığım pakete 70 TL ödüyorum. Şimdiden söyleyeyim faturalıya fatura geçmeyin. Ben ne diyor çıkacağım faturalı da 10 GB internet 70 kontrolü 20 GB 70 TL diyor. Mihriban'da böyle bir ipucu vermiş sizlere ve bizlere. Yani kontrolünün şöyle bir dezavantajı var sadece, ee, bitiremediğin zaman atıyorum, yani aylık süre bazında tekrardan kontrol yüklemen gerekiyor, öyle bir şey var. Hmm. Yani ama işte uğraşılır mı, uğraşılmaz mı konu evet bir ara ben bir ara vardı kızım için hat almıştım öyle. Dediğin gibi uğraşılmıyor ama bir süre sonra unutuyorsun bir şey oluyor. Yani kontrol unuttum ee, mesela. Yani Kapanmıyor bir şey yok. Yani 3 ay yapma. mesela yüklemiyorsun. Hat, şey, kapa yani. hat kapanı. Falan. Bir sürü şey var yani. Sıkıntıları var ama uğraşırım derseniz de yapılabilir. Böyle bir ipucu da vermiş Mihriban isimli okuyucumuz, takipçimiz sağ olsun. Ama şunu da belirtmek istiyorum ben. Yani mobil iletişim bayağı ucuzladı ya. Ben bir mesajın iki kontör olduğu günleri atılıyorum. İki kontör. Evet. Ki o zaman kontör şimdinin parasıyla belki 40 lira yüz kontör. Düşünsene 50 tane mesaj atıyorsun 40 lira. Tabii şimdi, işte o, Konuşmanın saniyesi 6 saniyede bir kontrol atıyordu. Evet, tit tit kulağımıza yani gidiyordu hatta. 6 atarak. saniyede ya. Şimdi bakıyorsun bir atıyorum şimdi 60 liraya bir paket aldım diye bin dakika konuşma evet. diyor içinde. Ya ama o, şimdi konuşma. Tamam. Şlok bir konuşma, operatörler arası sınırsız falan. Konuşma ve SMS tamam ucuzladı ama şey hala pahalı bence internet İnternet falan. pahalı canım o bir yani. internet pahalı. ama ileride işte muhtemelen o da sınırsız olacak. olacak. O zaman da diyeceğiz ki işte. Hatırlasana Özgür da... Çetin şey sen ya tamam. Işte <gülüyor> o zaman operatörler onu çıkaracak başka şeyler bulur sen merak Tabii canım şimdi yani. <gülüyor> yani bir durum Ses olabilir. konusu bizim operatörler Dururumuz olduğunda yani. Bulurlar, yani. bulurlar yani. Evet arkadaşlar bir şikayetim var programında daha sonuna geldik. E, Videonun içinde söyledik ama bir kez daha hatırlatalım. Burada biz 8-10 tane şikayeti aldık. E, şikayetlerin kanalını açıklama kısmında bir e, link vereceğiz. Oradaki haberinizin altında görebilirsiniz. Şikayetlarda konuk etmemizi istediğiniz markalar varsa da bu Yorum, videonun altında yazın ya yorumlara yazın. Hepsini değerlendireceğimiz söyleyelim. Youtube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal alarda takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.